Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ayın 19'unda açılacak olan öğrenci yurtlarımızla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlemek istedik. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bu sene ilimizde 5 tane yurdumuz var. Bunlardan 3 tanesi kız yurdu, 2 tanesi de erkek yurdu. Bunların... Bir tanesi kampüsümüzün içinde erkek yurdumuz, işte Hasatun Hatun şu anda bulunduğumuz yurt, kız yurdumuz, Faykırullah yurdumuz, Esma Hatun ve kurt bulunan yurdumuzu da kız yurduna çevirdik tamamını. Bunları da inşallah taşıma yoluyla, servisle, ücretsiz olarak üniversitemize geliş ve gidişlerini il müdürlüğü olarak sağlayacağız. Bu sene yaklaşık olarak e, 1923 tane öğrencimiz bize başvuru yaptı yurtlarımıza. Bunlardan 1240 tanesi e, kızımız e, ve 716 tanesi de erkek. Bunların tamamını yani %100 şu anda biz yurt sıkıntımızı hepsini kaydını e, yapacağız inşallah. E, yurtla ilgili, ile ilgili şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Bunun dışında da yaklaşık olarak e, erkeklerde 216, kızlarda da 44 e, yatağımız boş bulunmakta. E, bunun dışında e, işte bir yabancılarımızla ilgili bize e, kesin bilgimiz gelmedi. Bir de BESYO şu anda sınavı var. Oradan gelenleri de biz inşallah e, karşılayacağız. Bunun dışında eğer olur da e, ekstra diyelim ki bir durum meydana geldi. Bununla ilgili de Kurtalan'da bulunan yurdumuzda yani bir hafta içinde çözebileceğimiz 300 yatakta boş yerimiz orada mevcut. Bunun dışında şu andaki görünürde biz yurtlarımızı hazırladık. Birkaç tane rutuş işlerimiz kaldı. Onları inşallah bir hafta 10 gün içinde çözerek yani ayın 19'unda bütün yurtlarımız eğitim öğretimimize hazır. Bir sıkıntımız yok. Personel planlamamızı artı işte yurtlardaki diğer ihtiyaçlarımızı da biz bir hafta on gün içinde çözerek inşallah hazır halde olacağız. Yani daha önceki yaşanan sıkıntıları bu sene Allah'ın izniyle yaşamayacağız. Çünkü biz bunların tedbirlerini gerçekten de çok önceden yaklaşık iki, iki buçuk aydır önlemlerimizi aldık arkadaşlarımızla birlikte. Ee, ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Yurtlarımızda kafes artırmaya gittik. İşte yeni yerleri, işte yataklarımızı artırdık. Artı erkek yurdumuzdaki mevcut durumu biraz daha yükselttik. Yani ondan dolayı bu sene böyle bir sıkıntı yaşanmayacak ve e, hep beraber yine gelen, dışarıda kalan boşluklarımıza da çocuklarımızı misafir etme durumumuz oluşacağına inanıyorum. E, bu sene siirtimizde hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmayacağız. Evet şu anda biz onun ilgili de vali bey bütün resmi kurumların tamamına yazı yazdı. Bütün misafirhaneler yani emniyetimizin, polis evimiz, öğretmen evimiz, il özel idare, karayolları diğerlerinin tamamı da ayın 15 ile 31 Ekim arası boşluk onlarda kullanacağız. hiçbir öğrenci kesinlikle diyemeyecek bu sene çünkü bize şu ana kadar başvuru yapan ben kalmak istiyorum diyen 1973 tane çocuğumuzun tamamını biz yerleştiriyoruz. Asistanlar, bütün odalarımız aynı. Evet. Gelip evet. sen, canım sen sadece Yani Gençlik Spor İl Müdürü olarak e, siyitimizle beş tane yurdumuz var.